Ah, bu videoyu Avengers Endgame henüz çıkmamışken yapmalıydım. Ne büyük üşengeçlik ama. Neyse. Er ya da geç böyle bir video yapma planım vardı. Mjolnir'i öyle herkesin kaldıramadığını biliyoruz. <Gülüyor> Be right back. öyle ki torun bulunduğu hemen hemen her filmde de bu vurgulandı. Yani bir süper kahramanın yönleri kaldırabiliyor olması otomatik olarak ona olan saygıyı da arttırıyor. Ha, bu listedeki Marvel karakterlerinin hepsinin saygıyı hak ettiğini falan söylemiyorum. Çünkü bazıları yalnızca alternatif evrenlerde geçen çok da mühim olmayan olaylar. Ne demek istediğimi listeye geçince çok daha iyi anlayacaksınız. Eğer bir Marvel severseniz videoyu beğenip abone olun ki Marvel karakterleri üzerine yapacağım diye diğer videolardan da haberdar olun. Avengers Endgame'deki en spoilerlık Oğlum niye söyledin ya heyecanlı kaçtı. Edasında olaylardan biri Steve Rogers'ın Mjölner'ı kaldırmasıydı. Hatta da kalmadı. Resmen show yaptı. Kalkandan sektirmeler falan gaza getirici. Aslında birçok çizgi roman okuyucusunun Mjolnir'i Thor'dan başka kim kaldırabilir? Sorusuna vereceği en hızlı cevap Kaptan Amerika olacak. Çünkü Steve'in Mjolnir'i kaldırdığı ilk çizgi roman sayfası 1980'lere dayanıyor. Yani Yüzbaşı'nın bunu kaldırabildiği gerçeği çok popüler bir bilgidir. Steve, Avengers Age of Ultron'da da Mjolnir'i oynatmıştı. Tam olarak kaldıramadı ya da kaldırmak istemedi orasını bilemiyorum. Come on, Cap. Ama kaptanın bu çekici kaldırdığı gerçeğinden çok tortam ölecekken buna yeltenmesi bu o sahnenin aksiyon oranını feci arttırdı. Deadpoolcular nerede bakalım? Bir sessizlik var piyasada. Yoksa Avengers Endgame'in gölgesi altında mı kaldı? Umarım Deadpool'u unutmamışsınızdır. Oh. Those bullets are like super fast. Bu karakterin de Mjölnirli bir hikayesi var. Tam olarak kaldırıyor denilebilir mi şüpheli. Ama bu karakteri listeye eklemek keyif verici. Loki torun çekicini çalmak için Deadpool'u oyun'a dahil etti. Bunun içinde onu bir güzel manipüle etti. Loki isteğine bir bakıma ulaşsa da Deadpool'un kaldırdığı Mjölnir gerçek Mjölnir değildi. Çizgi romanda Mjölnirle birlikte Deadpool'un yine absürtçe davrandığı kısımları görebiliyoruz. Başta söylediğim o sırf Mjölnir'i kaldırdı diye saygı duyacak değiliz. Söylemine hak eden bir karakter varsa o da Black Widow'dur. Evet Endgame'de onun da ölümüne tanıklık ettik. Ama bir Thor'un obezliği, kaptanın yaşlanması ya da Iron Man'in ölmesi kadar konuşulmadı. Marvel bir dönem What If isminde bir çizgi roman serisi yayınlıyordu. Halen yayınlıyor mu bilmiyorum ama çok eski bir seri değil. Bu serinin Türkçesi eğer şöyle olsaydı. Yani varsayımsal bir seri. Bu çizgi romanlardan birinde Black Widow'un Mjolnir'i kaldırdığını görüyoruz. Yani tarzı falan da Thor'un kadına dönüşmüş hali. Yani bir bakıma Yıldırım Tanrısı. Elbette böyle varsayımsal bir serinin MCU evrenini aydınlatacağını düşünmedik hiçbir zaman. Ama Natasha'nın Mjolnir'i kaldırdığı bir alternatif evren mevcut. Yani aklınızın bir kenarında bulunsun. yine alternatif bir hikayede X-Men hikayelerinin en önemli villain'ı Magneto'da miyolleri kaldırıyor. Bu evrende Magneto'nun başına gelenler normale göre daha bir karanlık. Çocukları Quicksilver ve Scarlet Witch'in ölmesi gibi. Bu adamda ne talihsiz bir oğlum. Marvel'ın ana evreninde yani Ört 616'da Magneto Mjolnir'i kaldıramıyor. Yalnızca biraz savuşturabiliyor. Bunun sebebi Mjolnir'de dünyada bulunmayan Uru adında bir metalin olması. E Magneto'nun yeteneği yalnızca dünyadaki metallerle sınırlı. Aslında bir bakıma tutarlı bir sebep. Mr. never trust a beautiful woman especially ama bu alternatif hikaye Magneto'nun başına gelenleri resmetmek için oldukça güzel kullanılmış. <Gülüyor> Halk birçok yapımda Miyonları kaldırmaya yeltenmiştir. <Gülüyor> Bazısında yerinden kımıldatamadı, bazısında hafif oynattı ve bazılarında ise tam anlamıyla Mjolnir'i kaldırdı. Evet, halkın Mjölnir'i kaldırdığı çizgi romanlar diğerlerine nazaran daha az karşımıza çıktı. Halkın farklı varyasyonlarının olduğu gerçeği, Maestro halkında Mjölnir'i kaldırdığı bir çizgi romana tanıklık etmemizi sağladı. Maestro hani şu sakallı olandan bahsediyor. Ne kadar havalı ama. Red Hulk'ı bilenler bilir, Bruce Banner'la bir alakası yok. O yüzden ayrı bir madde olarak ele almak istedim. Öyle daha doğru olur. Red Hulk yer çekimsiz bir ortamdayken Mjolnir'i kaldırma fırsatı yakalamıştı. Mjolnir öyle bir çekiç ki, Thor'u ve Garezi yalnızca insanları. Awsum Android adı üstünde bir android olduğundan Mjolnir'i kaldırabiliyor. Ha yani Ende gibi bir şey mi? Bu Android tam gelişmemiş yapay bir zeka işletir. 2 yaşındaki bir çocuğun sahip olduğu zeka... Bu karakterin olduğu çizgi dizi bölümleri ya da çizgi roman sayfaları oldukça eğlenceli oluyor. Ben bu karaktere 2012 yılında yayınlanmaya başlamış Amazing Spider-Man çizgi dizisinin bir bölümünde denk gelmiştim. Orada Luke Cage ve Peter bunu bir dönem ödevi olarak öğretmenlerine tanıtmak isteyince olanlar oldu. İlginç bir bölümdü. Beni ömür boyu cezalandırır. Sence bu başkasının kontrolden çıkmış tuğlası olabilir mi acaba? O tuğla değil. Betray bilin MCU evreninde yer aldığına dair birçok ipucu verildi. Yani yakın zamanda beyaz perdede görürseniz şaşırmayın. We should listen we, uh, we should talk. Bu karakterin birçok hikayesi zaten Thor ya da Thor'la alakalı kişilerle geçiyor. Yani yolunun Mjölnir'e düşmesi hiç de uzun sürmedi. At kafalı abimiz Mjölnir'i kaldırmayı başardığında Odin tarafından Stormbreaker'la ödüllendirilmiştir. Evet o Infinity War'dakinden. Yani tasarımı biraz farklı ama o işte. Ha bu arada Stormbreaker normal mi yönlendirle aynı özelliklere sahip. Oğlum Infinity War'da da çok üzdüm bizi ya harbiden. Aslında Vision gibi bir karakterin Mjölner'ı kaldırabiliyor olması hiç ama hiç şaşırtıcı değil. Evet, Vision'ın gözüktüğü filmleri gözüyle izleyen her birey, Vision'ın bir canlı olmadığını bilir. O bir android. Tıpkı biraz önce bahsettiğimiz Avsum awesome Android gibi. Mjölner'in bütün sistemi canlıları. Ha yani Andy gibi bir şey mi? Bu android tam gelişmemiş yapay bir zeka işletir. 2 yaşındaki bir çocuğun sahip olduğu zeka... Yani asansöre Mjölnir'i koyarsanız asansör çıkmaya devam eder. Zaten Age of Ultron'da da bundan bahsediliyordu. Denklem basit. Mjölnir'i kaldırabiliyor çünkü Vision canlı değil. O bir android. Age of Ultron'da bizzat kaldırmasına tanık olsak da hikayeye yön veren bir nokta olduğu pek söylenemez. But we need to go. Peki siz gelecek çizgi romanlarda ya da filmlerde hangi süper kahramanın yönleri kaldırmasına tanık olmak istersiniz? Hangisi sizi en çok şaşırtır?